Merhaba sevgili Oğlak Burçları ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar Kasım 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Oğlak Burçları, Ekim ayı itibariyle tutulmalar sürecini başlattık. 25 Ekim tarihinde Akrep Burcu'nda bir güneş tutulması yaşandı. Bu güneş tutulması aslında sizi derece anlamında destekleyen bir tutulmaydı. Ama tabii ki her tutulma kadarsel dönüm noktalarına bizleri sürüklediği için... Ee, zorlanıyoruz. Ee, çünkü ay düğümleri bizim tekamülümüz için ulaşmamız gereken noktaları bizlere gösterirken mevcut düzeni koruma eğiliminde olan biz insanlar haliyle direnç çalıştırıyoruz. Bu etkileşimler sizin haritanızdan özellikle 11. ve 5. ev hattında yaşandı. Yani 11. ev ve 5. ev hattı Geçtiğimiz bir yıl boyunca oldukça zorlandı. Nedir? Aşk hayatınız, çocuklarınız, gelecekle alakalı umut ve hayalleriniz, kariyerde ulaşmak istediğiniz nokta, toplumsal ve kamusal alandaki itibarınız, konumunuz, yeriniz, belki sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızla alakalı bazı kadersel sınavlar verdiniz. Ve bu tutulma süreçleriyle beraber e, bu alanlarda kontrol dışı durumlar yaşamış olabilirsiniz. Akabinde 30 Ekim tarihinde Mars retro harekete başladı İkizler Burcu'nda sizin 6. evinizde. Tabii bu da oldukça önemli çünkü e, uzun zamandır Mars 6. evinizde ve günlük hayatınızın akışını hızlandırdı. Belki birçok yere koşturmanız gerekti, çok e, aceleci olduğunuz, belki günlük hayattaki insanlarla çatışma içerisinde olduğunuz, e, sağlığınızla alakalı ufak tefek problemler yaşadınız, belki birçoğunuz sakarlık, böyle ufak tefek kazalar geçirmiş olabilir. Yani düşmüş, bir yerini incitmiş olabilir acelesinden dolayı. ya da belki bir spora başladı, daha aktif olmaya karar verdi vesaire. Bu süreci aslında retro etkisiyle beraber önümüzdeki aylarda biraz daha içe dönen bir enerjiyle yaşayacağız. Mars retrosuna dair bir video paylaştım arkadaşlar, akrep tutulmasına ilişkin de. Burada özellikle Mars retrosunda o e, düz seyirindeki aksiyon enerjisinin bir içe dönüşünü e, gözlemliyoruz. Yani ruhsal alanda yaşamış olduğumuz süreci değerlendiriyoruz. Yani ben nerelere koşturdum, ne için çabaladım, niye bu kadar gergindim, niye bu kadar sinirliydim. E, veya bu kadar koşturmaya gerek var mıydı, bu kadar aceleye gerek var mıydı gibi bir algı olabilir. Burada belki geçtiğimiz süreçte birçoğunuz iş değiştirmiş, yeni bir işe girmiş de olabilir. E, veya işte... Ne bileyim tazelenmek adına yeni aktivitelere koşturmuş olabilir. Şimdi ise durup düşünme zamanı. Yani ben bu süreçte ne yaşadım, niye yaşadım, niye bu kadar acele ettim, niye bu kadar koşturdum gibi. Ee, Kasım ayında ise e, akrep tutulmasına nazaran biraz daha sert bir tutulmamız var. Ay tutulmamız var. Hem ay tutulması olmasından ötürü hem de e, aldığı açılardan ötürü. Biraz daha ani gelişebilecek süreçleri tetikliyor açıkçası. Kasım ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilir ve böylece alma verme dengesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu şimdiden beğenebilir ve Ekim ayında bilhassa yaşadıklarınız yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Yine aşağıdaki linkten telegram grubumuza e, dahil olabilir. Beni instagram hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Ve aşağıdan katıl butonundan veyahut teşekkürler butonundan kanala destek olmak isteyenler destek olabilirler şimdiden herkese çok teşekkür ederek Kasım ayı gündemine başlamak istiyorum Evet ne dedik Kasım ayında ani gelişen bir tutulma var dedik Aslında akrep tutulması ile başladığımız Kasım ayı hemen akabinde boğa burcunda yaşanacak tam ay tutulması ile devam ediyor 8 Kasım tarihinde boğa burcunun 16 derecesinde tam bir ay tutulması yaşayacağız ama bu tutulmanın öncesinde ve sonrasında etkili olan gökyüzü görünümleri var. 6 Kasım'da başlıyor bu etkileşimler arkadaşlar. 6 Kasım'daki Venüs Uranüs karşıtlığıyla başlıyor. Akabinde 7 Kasım tarihinde Venüs Satürn karemiz var. Sonrasında tutulmayı yaşıyoruz. Devam eden süreçte 9 Kasım tarihinde Merkür ve Güneş'in Uranüs ile karşıtlıkları var. Ve akabinde 10 Kasım'da Merkür Satürn karemiz var. Aslında bu saymış olduğum bütün gökyüzü etkileşimleri tutulma anında var olan etkileşimler arkadaşlar. Tutulmaya dair henüz video paylaşmadım. Ee, Kasım'a yorumları bittikten sonra paylaşacağım ama. Burada e, tutulma hattında meydana gelen bir gerilim e, aslında resmediliyor. E, tutulmanın uranüs'yen bir tutulma olduğunu görüyoruz. Tam karşıda Venüs'ün, Merkür'ün, Güneş'in kümelenmesi. Aynı zamanda 2021 senesinden bu tarafa. E, tanıdık olduğumuz satürn-uranüs karesinin aktivasyonu e, yine bu tutunmayla beraber kendisini gösteriyor. Yani bir taraftan özgürleşmemiz gerekirken bir taraftan bizi kısıtlayan süreçler hakim ama güzel olan şeyler varken e, ani gelişen durumlarda bunları görmemizi engelliyor gibi bir durum. Şimdi Boğa Burcu'nda meydana geleceği için aslında sizi destekleyen bir tutulma. Yani siz bu kadar sert etkiler almayacaksınız. Beşinci eviniz meydana geliyor üstelik. Burada aşk hayatınız varsa çocuklarınız, çocuk sahibi olma ile alakalı gündemler, yatırımlarınız, spekülasyonlar, yaratıcı projeler, hobileriniz, sanatsal faaliyetleriniz gibi konulardan etki alıyorsunuz. Özellikle bu tutulmayla beraber bir flört ilişkisi veya bir aşk ilişkisiyle alakalı ani gelişen bir durum ortaya çıkabilir. Örneğin aniden ilişkiniz bitebilir. Aniden sevgiliniz senden ayrılmak istiyorum diyebilir bu ihtimallerden en can sıkıcı olanı ama bunun dışında ee, aniden hayatınıza biri girebilir ve hayatınız taklak olabilir yani hani o kadar çok etkilenirsiniz o kadar çok tesirinde kalırsınız ki ne yapacağınızı bilemezsiniz örneğin. Veya aniden çocuk sahibi olacağınız haberini alırsınız bu da sizin için beklenmedik bir haberse tabii ki bu da hayatınızı tepetaklak değiştirecektir. Çocuklarınızla alakalı aynı gelişmeler olabileceği gibi hem sizi heyecanlandıran mutlu eden ama bir taraftan da ürküten bir gelişme var burada. Ee, Akrep burcunda. Meydana gelen o steryum yani Merkür'ün, Güneş'in, Venüs'ün orada bulunması gelecekle alakalı aslında güzel haberlerin olduğunu da vurguluyor. E bir taraftan Satürn'de ikinci ayı bakalım yapabilir misin? Du bakalım kendine o kadar güveniyor musun? Diyor. Yani mali konularda böyle bir gelişme varsa özellikle şunu da vurgulamakta fayda var. Bu süreçte bilhassa mali anlamda spekülatif yatırım araçlarından uzak durmanızı tavsiye ederim. Yani çok büyük paralarla... Bir alana girerseniz, bir hisse satın alırsınız, ne bileyim bir kart satın alırsınız, bu elinizde patlayabilir, hiç ummadığınız, çok güvenilir bulduğunuz bir hisse olabilir örneğin. Yani bu konularda tabi çok uzman olmadığım için herhangi bir yatırım tavsiyesi vermek istemiyorum ama Uranüsyan bir tutulma olduğu için aniden gelişen bir durum olmasından mütevellit aslında bizler zorlanıyoruz yoksa hani olayın gidişatıyla alakalı değil. Burada mali anlamda sıkıntı yaşamamak adına lüks harcamalardan da kaçınmanız gerektiğini de vurgulamak isterim. Tabii ki bu ihtimaller arkadaşlar hepinizin hayatında gerçekleşmeyecek. Yani ben burada e, felaket tellallığı yapmıyorum. Aklıma gelen ihtimalleri sıralamaya çalışıyorum. Kişisel doğum haritalarınız her zaman esastır. Yani bizim burada yapmış olduğumuz yorumlar, genel yorumlar. Eğer e, kendinize has bir yorum istiyorsanız zaten danışmanlık alırsınız. Evet devam ettiğimde e, bu böyle gümbür, gümbür gümbür gelen bu etkileşimi sonrasında 10 Kasım itibariyle enerjiler biraz da yumuşamaya başlıyor. E, artık tutunma hattında yaşanan o şok edici durum her neyse onu hazmediyoruz ve e, akabinde gelişen süreçte onu iyileştirmeye ve şifalandırmaya başlıyoruz. Bu etkileşim 10 Kasım'da başlıyor. Venüs Neptün üçgeniyle ve ortalama 16 ile 19 Kasım'a kadar da devam ediyor. 12 Kasım'da Merkür-Neptün üçgeni var. Venüs ve Plüto arasında çok güzel bir etkileşim var. 15 Kasım çok şanslı bir gün. E, Güneş-Neptün üçgeni, Venüs-Jüpiter üçgeni gibi etkileşimler. Ve 16 Kasım'da da Merkür-Jüpiter üçgeni var yani. Ve bunların hepsi e, özellikle 11. evinizde meydana geliyor. Sanki bir hayaliniz gerçekleşiyor sevgili oğlak burçları. Yani e, keşke şu işe girsem, keşke terfi alsam veya işte kendi paramı kazansam veya e, daha çok para kazansam. Veya şu sosyal çevreye çok girmek istiyorum. Oraya bir girsem, şu gruba dahil olsam. Ee, veya işte beni gerçekten umutlandıracak bir aşk istiyorum. Bu aşk hayatıma çeksem. Veya benim bir yeteneğim var. Bunu göstermek istiyorum. Bunu sergilemek istiyorum. Keşke bazı insanlar benim bu yeteneğimle ilgilense ve ben bunu bir kitleye gösterebilsem gibi. Hayalleriniz varsa bunlarla ilgili çok şanslı bir süreç. Ee, özellikle... E, belki hani kendinize çok güvenmediğiniz ama hani içten içe de böyle içinizi kemiren, yiyen ve bir isteğiniz bir hayaliniz varsa bunu mutlaka yakın çevrenizle paylaşın. Belki iletişim araçlarını kullanarak paylaşın. Hiç umulmadık fırsatlar karşınıza çıkabilir. Çünkü işin içinden Neptün var, Jüpiter var, Venüs var. Bu kadar iyicil etkileşimler varken güzel düşünmek de gerekiyor esasında. Ve zaten bu haftaki yaşanacak gündem Tutulma etkilerini de hafifletiyor. Hatta aynı derecelere etkiliyor ve şifalandırıyor da diyebiliriz. 16 Kasım'da Mer Venüs yay burcuna geçiyor. 17 Kasım'da da Merkür yay burcuna geçiyor. Artık akrep temaları biraz uzaklaşıyor ve 12. ev temaları aktif olmaya başlıyor. İşte burada sanki siz bir haber aldınız. Sizi heyecanlandıran, umut vadeden bir durum içerisine girdiniz. Ve sonrasında da bunun hazırlıklarını yapmaya başlıyorsunuz sanki. Yani belki... Bir aşk teklifi aldınız ve hani araştırıyorsunuz bu kişiyi. <gülüyor> Belki bir proje teklifi aldınız. Hani bunu nasıl yapabilirim, nasıl hazırlanabilirim, bu sunumu nasıl yapabilirim gibi çalışıyorsunuz. Örneğin yani bir hazırlık, bir içe kapanış süreci yavaş yavaş 16 Kasım itibariyle başlayacak gibi gözüküyor. 19 Kasım tarihine geldiğimizde önemli bir görünüm var Mars Neptün karesi kesinleşecek. Aslında Mars Neptün karesi geçtiğimiz aylarda da etkin olan bir kare ama biliyorsunuz Mars retro harekete başladığı için bu defa retro Mars'la kare yapan bir Neptünümüz var. Mars 22 derece ikizler burcundayken Neptün de 22 derece balık burcunda bulunacak. Burada tabi bu kare ile beraber yanılsamalar, aldanmalar, kanmalar, kandırılmalar, biraz manipülatif durumlar, biraz hayal dünyası ile alakalı sıkıntılar yaşanabilir, alışkanlıklar ve bağımlılıklarla ilgili de olabilir. Bu etkileşim sizin haritanızın özellikle 6. evinde ve 3. evinde yaşanacağı için şunu söylemek lazım. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Yediklerinize, içtiklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer çok yoğun çalışıyorsanız, çok fazla düşünüyorsanız, bir şeyleri çok fazla kafaya takıyorsanız, çevrenizle çok fazla savaş halindeyseniz, tartışma halindeyseniz, kimse beni anlamıyor, kimse benim yanımda değil gibi bir algı içerisindeyseniz veya yeni bir iş teklifi aldıysanız, yeni bir düzen kurmaya niyetlendiyseniz ve bunu belki birilerinin teklifiyle ettirmesiyle veya cesaretiyle yapıyorsanız, Durup biraz nefes almakta fayda var. Yani burada görünen durumla gerçeklik arasında büyük bir fark olabilir. Kendinizi kandırıyor olabilirsiniz. Siz kandırılıyor olabilirsiniz. Beklentilerinizle uyumlu olmayan bir durumun içerisine çekiliyor olabilirsiniz. O yüzden dikkatli ve temkinli olun. Ve sağlığınıza, bağışıklık sisteminize de ekstra hassasiyet gösterin diyebilirim bu süreç itibariyle. Devam ettiğimizde 22 Kasım tarihinde güneş de yay burcuna geçiyor. Güneşin de yay burcuna geçmesiyle beraber bir içe kapanış süreci içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Akabinde 24 Kasım'da yay burcunun bir derecesinde bir yeni ay meydana gelecek ve sizin 12. evinizde. Bir şeylerin farkına varıyorsunuz sanki oğlak burçları. Yani burada hani çok fazla ortama girdim, güzel gelişmeler yaşadım, çok fazla koşturdum ama yani ben bunları niye yaşadım? Veya şu anda oturup durup bunları değerlendirmeli miyim biraz dinlenmeli miyim yani belki biraz geri çekilme kararı alabilirsiniz herkesten uzaklaşıp böyle dünyadan elinize tenizi çekmeye karar verebilirsiniz veya dediğim gibi bir hazırlık süreci içerisinde de olabileceğinizi söyleyebilmek mümkün bu gelişmelerde bu yeni ayla beraber tetiklenecektir. 24 Kasımda aynı zamanda Jüpiter retrosu bitiyor. Jüpiter 28 derece balık burcunda düz seyrine başlayacak. Aslında buna dair bir video çekmiştim e, ikinci şans şeklinde. E, burada e, biliyorsunuz Mayıs ayında Jüpiter koç burcuna geçti. Onun öncesinde bahar aylarına vurgu yapan bir süreçten bahsetmiştim. Sizin haritanızın 3. evinde özellikle yakın çevrenizle alakalı size sunulan teklifler, haberler, gündemlerle ilgili olarak. Geçmişte kaçırdığınız bir fırsat var mı? E, bunu e, belki çok rahat davrandığınız için görmemiş olabilirsiniz, değerlendirememiş olabilirsiniz. Bunlarla alakalı ikinci bir şans yakalayabilirsiniz. Tabi derece bazında kritik bir derece olduğu için her birimiz aynı oranda etki almayacağız. Yani belki bahar aylarında da bu tarz etkileşimler yaşamamış olabilirsiniz derece bazında bakıldığı zaman. Evet 28 Kasım tarihine geldiğimizde Mars ve Satürn arasında çok güzel bir görünüm var. Satürn zaten ikinci evinizde. Mars altıncı evinizde. Özellikle iş hayatınız Hani yeni bir işe gireyim daha iyi kazanayım veya artık paramı kazanayım gibi bir sürecin içerisindesiniz. Bunlarla ilgili eğer ben bu yola giriyorsam samimi bir şekilde çaba göstermeliyim gibi bir algı içerisinde olabileceğinizi görüyoruz. Aynı zamanda 30 Kasım tarihinde Merkür ve Satürn arasında da güzel bir kontak meydana gelecek. İşte bu da kendi değer algınız üzerinde ne kadar çalışmanız gerektiğini gösteriyor. Yani siz kendi gerçekliğinizi ne kadar oluşturuyorsunuz? Siz kendinize ne kadar değer atfediyorsanız hayatınıza da o değerde, o minvalde olaylar, kişiler, durumlar çıkıyor gibi bir süreç söz konusu. Geçmişte kaybettiğiniz, düşündüğünüz mali durumlar varsa bunları telafi etmek için de samimi bir çaba gösterdiğiniz zaman böyle bir olanak ve imkan içerisinde olduğunuzu da fark edebileceğinizi gösteren, bir e, ay kapanışı yaşayacaksınız sevgili oğlak burçları. Evet Kasım ayı yorumları bu şekildeydi. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı, keyifli bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Özellikle Ekim ayındaki e, süreçlerinizi paylaşabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Opiku hesabı veya Opiku et adresini kullanabilirsiniz Sevgiler hoşçakalın